Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yeni bir videoyla daha karşınızdayım Bu videomuzun konusu arkadaşlar Yeni yöntemler ile yaklaşık 5 tane yöntemimiz var ee, Discord Nitro nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar Şimdi e, ilk yöntemimiz arkadaşlar Discord Nitro metodları tabi ki de ee, Hemen arkadaşlar aşağıda verdiğim Discord sonucuma geliyorsunuz Buradan emoji tıklıyorsunuz Aldığından abone röntem nasıl alınır kanalına geliyorsunuz Buradan okuyorsunuz bunu iyice okuyorsunuz ee, ve abone röle alma kanalına gelip arkadaşlar şu şekilde e, like yorum aboneye tarih saat eee gözükecek şekilde esas atıyorsunuz Eee gördüğünüz gibi şu şekilde esas atıyorsunuz ardından altyapılar kanalına açılacak Altyapılar kanalına geliyorsunuz katı e, bu sunucuya katılıyorsunuz arkadaşlar Ardından eee buradan emojiye tıklıyorsunuz alıyorsunuz Ardından arkadaşlar bakın sadece beni etiketliyorsunuz sadece yani kesinlikle rolman ee, mesela alçıp falan kesinlikle bir şey yazmıyoruz arkadaşlar sadece beni etiketliyorsunuz ve ben de size şöyle kontrol edip arkadaşlar çözünüsü veriyorum ve buradan altiplar kanalı yani altiplar çıkıyor ardından altipların biraz aşağısına iniyoruz ve bu diğer şey var. Buradan metotlarımıza ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Neyse ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz ise arkadaşlar Discord Reward sunucuları. Reward nedir arkadaşlar? Mesela e, Invite ile OvoCash ile vesaire ödül. E, mesela e, hemen burada mesela arkadaşlar emoji'yi tıklayalım şöyle. Kuralları da okudum diyelim. Mesela burada Free Ovo var. E, gördüğünüz gibi 2000 might, e, 40 40.000 OvoCash. Mesela Nitro var. YouTube Premium var ya stock yok bu şeylerde. Netflix, Spotify Premium, Valorant Points, Google Play Points mesela. Ee, mesela burada kanıtlar var arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi ben bunları burada yapması da gayet güzel. Ya yani gördüğünüz gibi arkadaşlar eee yani neyse arkadaşlar şimdi o zaman gelin 3. yöntemimize geçelim. Öncü arkadaşlar Discord'un bize bedava verdiği bir aylık nitro. Bu bir aylık nitro arkadaşlar. E, almak için bir e, sanal kart lazım. İçinde para olmayan kart veya in alpa gibi sanal kartlar lazım arkadaşlar. E, ondan sonra hiç nitro alınmamış hesaplar lazım arkadaşlar. E, yani gördüğünüz gibi iki haftada, iki hafta. Günde 5 saat aktif olmanız gerek arkadaşlar bu Nitro'yu alabilmeniz için. E, da bu arada sanırım Nitro Boost'lu aynen Nitro Boost'lu. En yani gördüğünüz gibi arkadaşlar e, alabilirsiniz böyle Nitro'yu. Neyse o zaman arkadaşlar gelin o zaman 4'e 4. yöntemimize geçelim. 4. yöntemimiz ise tabi ki de Salad.io arkadaşlar. E, tabii bu yöntemi görüp de kesinlikle arkadaşlar videodan çıkmayın daha bir yöntemimiz de var. Ee, buradan store diyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yani gördüğünüz gibi store diyelim mesela e, yani buradan arkadaşlar şu arama kısmına discord nitro yazalım arkadaşlar. Ardından gördüğünüz gibi burada e, coinlerle nitromuz çıkıyor arkadaşlar. Mesela benim 2.285 coinim varmış arkadaşlar. Açıklama kısmında ben arkadaşlar referans kodum bıraktım. O referans kodunu girerek, kayıt olarak arkadaşlar bana çok büyük bir destek sağlarsınız. Ayrıca kendinize de destek sağlarsınız. İki kat kasarsınız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Zaten bu denenmiş bir şey. Yani daha önce gösterdim ve olduğu için. O zaman 5. yöntemimize ve son yöntemimize geçelim. Bu yöntemin kesin olduğu söylenmiyor. Ama birçok arkadaşım söylüyor arkadaşlar. Yani Geforce Now'ın premium yani en yüksek paketini alan e, kişiler. Discord burslu Nitro kazanıyor sanırım arkadaşlar ben bunu denemedim hiç de bilmiyorum zaten gitmiş lira da var bir şey değilim Nitro burslu için yani 80 lira da neyse ben gidelim alırım kendi paramla hiç daha da girmeye gerek yok belki Nitro gelmeyecek 75 boşa gidecek Neyse arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bu bir söylem bu arada kesin değil arkadaşlar. Neyse e, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Aşırıdan kanalıma abone olmayı ve videoya like ve yorum atarsanız da beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.